Bugün 8 Haziran 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay güne çalışkan ve ciddi enerjiler veriyor. Ay sabah saatlerinde Balık Burcu'ndaki Neptün'le karşı açıda olacak. Bu saatlerde duygusal karmaşa ve dalgınlıklar günlük işleri de yavaşlatabilir. Sakin, sağduyulu ve planlı davranırsak günlük işlerde istikrar sağlayabiliriz. Başak Burcu'ndaki ay öğle saatlerinden itibaren Boğa Burcu'ndaki Merkür ve Oğlak Burcu'ndaki Pyroton'la uyumlu görünüm yapacak. Duygusal ve zihinsel dengemizi daha rahat koruyabileceğimiz öğle saatlerinde aile ve kariyerdeki sorumluluklarla ilgilenebilir, maddi alanlarda güç ve güven hissedebiliriz. Kişisel irademizi ortaya koyup inisiyatif alabiliriz. Aile büyüklerinden destek görebilir, otorite figürleriyle de daha verimli ilişkiler kurabiliriz. Başak burcundaki Ay 15.08'de boşluğa gelecek. Bu nedenle öğle saatlerini iyi değerlendirelim. Ay 18-22'de terazi burcuna geçene kadar boşlukta kalacağından, önemli işlerle ilgilenmek, yeni kararlar almak için ayın boşluktan çıkmasını beklemek daha doğru olabilir. Akşam saatlerinden itibaren ay terazi burcunda ilerlemeye başlayacak ve ruh halimizde değişecek sosyal alanlara daha fazla çekilebiliriz önümüzdeki iki gün ay terazi burcunda ilerlerken ilişkiler ortaklıklar diplomasi ve hukuk güzellik estetik sanatsal konularda ilgilenmemiz mümkün günlük yaşamımızda eşitlik adalet ve uyum arayışı artabilir diplomatik tavırlarla sorunları çözümlememiz de daha kolay olabilir